Selamlar millet Minecraft'ın yeni bölümüne, Survival Games'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir konudan bahsedeceğim. Evet, bugün neden son oyuncu konusuna geleceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz sonuncu, sonuncu yani. Oğlum çocuğu bana niye vuruyor? O kadar kişi arasında, o kadar kişi arasında bana vuruyor ya. Şunu alalım, bu bütme bana vuran push. Seni de öldürelim, zırhını alalım. Seni de alacağım dur. Bir tane dönse vuracak aslında biliyor musun? Alacak. Tamam onu aldık. Kılıcı aldı yerden kılıç çıkardı ama yine de aldık. Yarım kalbim var. Çok iyi gerçekten. Mükemmelim şu anda. Şuradaki teme alsaktı Golden Apple çıksa içinden. Yok hiçbir şey olmadı. Tamam şunu alalım abi. Bugün bu konu. Dediğim gibi neden son oyuncu. Bundan bahsedeceğim. Şimdi her iki sonucunun da bana göre hani yani herkesin kendine göre sıkıntıları var. O öncelikle onu söyleyeyim. Devam benim yorumlama, yorumlamalarım şöyle olacak. Kis olarak hani benim görüşlerim nelerdir iki sunucu hakkında? öyle bir e, konuşma yapmayı düşünüyorum adama şey yapmayalım şurada bir tane var adam bize geliyor mu şurada ha, geliyor vallahi bize geliyor adam şöyle gidelim biz canım az çünkü kesemem yani ee, iki tane ikisi de ayrında unut yeni mıt aa direkt arkamdaymış şak diye vursak olsun aa niye vurmasaydık keşke şöyle yaktın mı yaktın mı yaktık mı şöyle döndüm ama yakalayamadım niye target diyorsun ki Tamam, şöyle vurduk, kaçıyoruz. Tamam mı? Sakin, relax. Abi arkasında oltalı adam var. O adam bana dalacak. Sonra diğeri gelecek. Kesecek bunu. Evet abi, o adamı kesmiş. Çok güzel. Birazcık oyunun sesini kısayım. Şöyle yapsak yeterli. Tamam, İtemlerim de iyi aslında. Evet, volta bulsam güzel olacak. Her sonucun dediğim gibi kendi istasyonları var ama benim bahsedeceğim şey şu. E, Kisi olarak nasıl yorumlayabilirim? Adamın zırhı da baya iyi bu arada. E, bir bir konuya gelemedim be. Allah bir konuya gelmediniz. Öncelikle benim Crysis'te oynamama nedenim? Bir FPS sıkıntım var. Öyle bir şey söyleyeyim size. Evet. E, bir de FPS sıkıntısıyla bir yere bırakıyorum. Şimdi hani FPS'i boş ver. Hani senin bilgisayarın iyi desek, hani benim PC iyi desek hangi sunucuda oynarım? Ben yine sonuncuda oynarım lütfenle. Şimdi şöyle bir şey var. E, bence kesinlikle. E, Son oyuncu Veya ya, Craftwise pvp ya kitle açısından benim gözümde kaybediyor her zaman Kitle çok önemli arkadaşlar kitle gerçekten Vay, yine, yine yanmış gerizekalı ya Avel ya, Vallahi valla Kitle gerçekten önemli ben Craftwise kitlesini gram sevmiyorum bugün mesela Craftwise'a girdim güncelleme gelmiş yeni İşte arena pvp'de bir v 1 atıyorum hani eskiye belki döneriz diye tekrardan Craftwise'a videolar çekerim diye ama arkadaşlar yani ruh sağlığını bozuyorsunuz. Gerçekten ruh sağlığını bozuyor. Street ikiden artık. <gülüyor> <gülüyor> ya. Birazdan yansa şöyleye. Goldu yapalım yedin amını. Ha amına. Aa, amına. <gülüyor> Street. Ben lava şeye e, suya. Su. Hadi aşkım. Hadi bunu <gülüyor> Neyse geldi bu konun devamına. Ee, Girdim abi aranınla PVP, oynuyorum bir devir atıyorum. Adamla bayağı uzun sürü tamam. Mı? Adam, ma e adam makro zaten. Yani adamla vs atıyoruz. Çok fazla ederek beni oltalayabiliyor Ben de o yüzden lavlarla atarak, hani lav koyarak. İşte Lavda falan kötü mesela berbat. Sadece adam, ay kılıç çıkartma ama, kılıç çıkartma ama. Niye nasıl yaptın onu kardeşim? Kardeşim. Tamam şuradan gidelim abi. Burada bir şey falan yok tamam. Neyse bir bakıyorum adam oltayla benim ağzıma sıçıyor. Oltayla beni ileri atıyor ileri atıyor ileri atıyor ki hitler de değişik tabii ki. Ama Kral Fazitlerine alışabilirim. Ben kaç yıllık pvpg'yim yani ego yapmıyorum ama gerçekten alışabilirdim. Girdim alışıyorum zaten ben ondan önce 5-6 tane adam kestim. Hani win streak'im ama 5 arkadaşlar. Hiç kaybetmedim. O adam geldi abi. Ee, oltayla beni öyle bir itişi var ki ağzıma sıçtı. Abi sen bir git. Bu Bu, bu bir çıtır ay hadi siz yürü git lan bunun takım arkadaşı var bunlar ikili teamler bu arada ya bakayım ve çıkardık troll toksik herifler toksikleri öldürün arkadaşlar toksikler yaşayamaz bir tane vuralım bir şey yapalım hemen birazcık su üstünde kalsın su üstünde bilmem ne böyle bir espri de yok şimdi şöyle alalım adam bir daha gelirse yine vuracağım şöyle vuruyorum geliyormuş okey gel buraya şimdi git, git oğlum git lan git git git lan git benim adama yaklaşmayacaksın benim adama yaklaşmayacaksın Burası benim tamam devam ediyorum ee, abi olayı toparlıyorum şimdi toparlıyorum şu i̇şte adam makro olta hani makrosu c 30 sten kurmuş yazılımı Tabi birinden almış ayar ee, işte arkadaşım bana öğretilmesi falan demiş. Öğretmiş. Sonra girmiş RNA e PvP'ye. Ben sanal e, prosuyum. Sanal'ın tanrısıyım. Eda'sıyla adam PvP oynayayım. İnsanları kesiyor RNA e PvP'de. Ee, neyse ben ilk girdiğim elden hani, e, ben öğlen 4'te 5'te girdim. Yani şu anda saat 5.30. Ben 5 hadi yarım saat önce diyelim. 5'te girdim. 5-10'da falan girdim. Abi daha hani bayağıdır Craftwise oynayamıyorum. Hani ilk günden bari bu kadar toksik insanlar gelmesin ya. Abi, bu nasıl bir kitle yani. Olmaz sevmem. E sonuncu da bunu yapamazlar. sonuncu da bunu yapanlar ee, böyle hep şey belirli kişiler abi. Arena PP'de Pee şey Arena PP'de Craft bunlar türüyorlar. Maşallah. Ha, benim oltam var. bekle birazcık kaşalım. Hatta bir tane daha vursam aslında direkt heh, tamam. Tamam oltam varmış benim. Çok iyi. Devam. Çok artistik yaptın. Yine arkalamaya çalıştın. Aa güzel. Ama kaçamadın kanka kusura bakma. Yani bilmediğin ete gitmeyeceksin. Gitmeyeceksin kardeşim. Şimdi. Ya, i̇kili takım var orada galiba. Yani, Sezgilerime göre ikili takım olabilme ihtimali çok yüksek. Bakalım hemen. Yok ikili takım değiller. Burada biri orada tamam. E, taşkı... Kardeşim selamun aleyküm. merhaba. Nerede diğeri? Aha. Oltası var. Evet oltamaklus dediğimiz arkadaş bu işte. adamı bayağı yok ettim. Ama o da beni yok edebilir çünkü. Aha orada. Hadi. Ha, tamam yedim. Çok iyi. Ne yaptı? Oltak GPS falan sık sınırlaması falan mı yaptı? Bunu da keserim. Tamam çok iyi. Tamam bunu. Okey at bunları. Bunu da yiyelim ya. Garanti olsun. Adam gelecek kimse var mı? Arkadan kesecek falan. Yoktur herhalde ya şu anda. Neyse. Ee, girdim. Ben böyle toksik insanları hiç sevmem. Bu yüzden son oyuncu oynarım her zaman. Çünkü son oyuncu da belirli kişiler söylebiliyor. Onlara Discord çağırdı. Discord çağırdı. Abicim niye böyle deniyorum. 10 yaşında çocuk çıkıyor. Attık 17 yaşında çocuk da çıksa da bir şey fark etmeyecek zaten arkadaşlar. Bu adamı birazcık buralım şöyle. Hmmmm. şimdi aldım oradan çesten yanarak ölecek zaten ben şu itemleri alayım Tamam botumuz falan yok bir şey falan mı geldi her yani görev tamamlamışız okey rahat gitmeşe de kaldık Hani ben kitle gerçekten düzgün olmalı şimdi iki da kendine göre sıkıntıları var kitle olarak da ama son oyuncu kitlesi bir tık daha iyi arkadaşlar bu yüzden son oynuyorum hem de FPS açısından sonuncu daha iyi bir de Craftwise artık PvP sunucusu oldu arkadaşlar artık PvP, Bridger sonucu. Son da bunlar çok yok. E, hatta son oyuncuda e, toksikler genelde, üzerine alınan alınsın buradan izleyen varsa. Toksikler genelde bridge'te, the bridge'te oluyor arkadaşlar. E, the bridge'e giriyor adamlar. Adamlarla bir el atıyorsun, bir elin sonunda kazanırsan ananas övüyorlar. E, Craftwise'da her oyunda oluyor bu işte öyle bir sıkıntı var. O yüzden e, the bridge girmeyin son da Çünkü ben de Craftwise'ın the bridge'ine girdim. Mesela orası daha normaldi. Bir ara Doon vardı, the bridge oynuyorduk. The bridge'de her el kazanıyorduk. Bildiğin sıralamada, sıralama falan oturacaktık hatta. Evet, kendimin hesabında değildim bu arada. Farklı bir hesaplaydım. Ee, girdim abi. Bayağı sıralamadaydık. Adamların hiç kimse bir şey demiyordu hatta. Tebrik mevrik ediyorlardı adamlar. Ee, The Bridge'le öyle bir şeye denk gelmiş. Şu an nasıl kitlesi bilmiyorum bu arada. Ee, The Bridge'in. Ona bir şey diyemem. Ama bizim girdiğimizde attığımız da iyiydi. Bir daha da yapmam zaten büyük bir Sıralama falan kasmam. Zaten kendimin hesabında değil Eğlençisine giriyorduk. Bir bakmışım sıralamaya girmişim. Ya, orada kitle iyiydi ama diğer minigame'lerde yani kitle çok bozuk arkadaşlar. Yani millet kendini tanrı sanıyor. Şurada oyun oynuyorsunuz lan. Biz küçükken böyle bir şey yoktu. Küçükken tanrımanı yoktu. E, sunucular Türk gördüğümüz zaman abi haber? Kardeşim nasılsın falan filan oluyorduk. Skype ver diyorduk. Takılıyorduk yani öyle bir e, arkadaşlığımız vardı insanlarla. Aaa şeyi koyamadım. Şurada adam sen oradasın. Eee tamam şimdi. Yani dediğim gibi bu yüzden şu açıdan sonuncu tercih ediyorum. Zaten sonra bir isim bilinik hani bilen biliyor bilmek isteyen bilmiyor yeni gelenler çok oluyor tabi soralım gemisi e oynuyorum mesela ben genelde soralım e gelip tilt eden de çok oluyor abi ama yapacak bir şey yok onlar toksikler toksikler her zaman çıkar pürüz pürüzlü insanlar çöp insanlar her zaman çıkıyor toksikler her yerde var Benim olan ülkeye katkı sağlamamız arkadaşlar onları d -d düzgün davranacaksınız ki onlar da size düzgün davransın yani e, toksikler her zaman olur adam yan hesap açar main hesabı da düzgün davranıyor yan hesabı yan hesapta söylemeye başlar öyle bir sıkıntımız var e, Umarım bunu düzeltirler şöyle bir, bir tane vursam şak diye <gülüyor> <gülüyor> Evet bu da bir ayrı bir puçluktu. Umarım bana silinlenmez kusura bakmasın buradan. E, oyun kazanmam gerekiyor arkadaşlar video çıksın ya video açık kaybetmeyelim hiçbir vez atıp böyle mi yakacağım ne olacak hiç şey gerek yoktu yani anlama söylemesin Sövmeden önce videoyu bitireyim Umarım videoyu beğenmişsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım e, hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bak adam deliktirlik oldu bak. Evet. 500, 5K. Şöyle gördüğün gibi kardeşim. Biri bir, bir, bir alsam da büyük bir, bir alacaktım. Biri bir girsem. Haberiniz olsun yani Neyse. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Diğer videoda artık görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.